Öl çektiğim verileri incelerken önemli bilgilere ulaştım. Sanırım sıradaki hedeflerini biliyorum. Vurmadan önce sipariş oldum öğrendi. Ömer, operasyon iptal. Hemen hastaneye terk ediyorsun. Sen neredeydin? Beylik ormanında bir kulübede saklanıyorlar. Fransızla birlikte adamları almaya gidiyoruz. Önce kim olduğunu ortaya çıkıracam. de kolay ölmek yoksa? Taşımama yardım eder misin? Sana bir isim söyleyeceğim. Kim? David Hartley. Bu yaşananlardan sen de sorumlusun. Biliyorsun değil mi? Teşkilat Pazar günü TRT 1'de.